Japonca tarafı söylersem galakşi olacak. Samson galakşi. Valla yani galakşi diye, Japonca aksanla galakşi diye söylüyoruz biz. Ya Tabii. ben ilk duyduğumda gerçekten kalbim kırılmadı değil. <gülüyor> <gülüyor> yani valla kırılıyorsun sonuçta. Benim gurul duydum, olur duydum kullanarak, Hı. yerli milli malım olarak düşündüğüm şeye <gülüyor> demeleri ve <gülüyor> Merhaba Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Japonya'da neden hiçbir yerde Samsung logosu göremediğimize yakından bakıyoruz. Ha bir de konuklarımız da var, zaten olayı onlar kapatacak bence. Evet. Geçtiğimiz 10 yıl içinde, Ozan ve sevgili arkadaşlar... <gülüyor> ...Apple bildiğiniz gibi bu Japonya pazarının dominasyona uğrattı. Yıktı geçti diyebiliriz bilebiliriz. Aslında yıkıp geçtiği de kesinlikle doğru çünkü inanılmaz bir payı var. Apple'ın pazar payı Japonya'dan %68. Peki evet. Samsung'a baktığımız zaman kaç? %6. Yani. %6, arada uçurum bir fark var. Yani böyle bir farkı aslında hani Apple'ın kendi ana vatanında bile göremiyoruz. Amerika'daki fark nasıl? Amerika'da da daha böyle ilginç aslında. Ben daha yüksek beklerdim ama %59'luk bir orada Apple payı var ve... Samsung'a baktığımızda ise %25'lik bir Samsung payını görüyoruz. Yani Samsung Amerika'da fena değil, iddialı gidiyor. Evet ama çok yatırım yapıyorlar yani Amerika'ya. Normal bir şey geri dönüş. Burada asıl enteresan olan şey tabii ki Japonya. Hı hı. Hem Apple'ın payı hem de Samsung'un payı. Ve bunun da tabii ki belli başlı sebepleri var. Onlara bir değinelim yavaştan istersen. Şimdi konunun detaylarını bayağı bir araştırdık arkadaşlar. Zaten aktaracağız ancak önce konutlarımız var. Bence işi bizden daha iyi bildiklerini düşünüyor evet. insanlar. Bunlar bir onları bağlanalım internetten. Bakalım onlar ne söyleyince çok merak ediyorum. Ben de. Karşımızda şu anda Yoshi var. Kendisi Japonya'da ama normalde oradan. Şu an İstanbul'da. Evet, Yoshi hoş geldin videomuza. Merhaba. Hoş mhurda. Yoshi ya arkadaşlar zaten bilenleriniz vardır diye tahmin ediyorum. Ancak bilmeyenler için de kendisi YouTube'da içerikler üretiyor. Öncelikle bunu bir söylemiş olalım. Kendisini kanalını takip edebilirsiniz. Doğrudan konuya dalıyoruz abi. Sizin Aha. Japonya olarak Kore ile sıkıntılarınız ne? Teknolojik anlamda bir çekiz, çekiş çekiş Memezlik mi var aranızda ya? ya Çekilemez mi var birbirimize alakalı? Çekişim memezliği ne demek? Yani şöyle söyleyeyim aslında evet. Ozan anlatamadı sana. Daha doğrusu o başaramadı. Japonya ile Güney Kore, Kore arasında bir çek... Yani nasıl anlatalım bunu? Ben de anlatamadım şu an. Tari ya! Yeah. <gülüyor> Ta tarihsel bir sürtüşme mi var? Yani bu teknoloji konusunda çünkü değiniyor günün sonunda. Böyle bir sürtüşme varsa bunun hani detayları hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misin? Teknoloji arasında çok bir, yok açıkçası. Ama bildiğiniz gibi Japonya'da teknoloji şirketler var. Kore'de de teknoloji şirket var. Ve dünyada daha çok Koreli LG var. Samsung var onlar çok satıyor ya. O yüzden yani global market olarak Japonya şirketler ve Kore şirketlerin arasında şey var diyebilirim evet. de çok şey bilmiyorum açıkçası. Tamam. Ama şey okudum ya Japonya marketten, Japonya içinde Japonlar böyle Amerikalı ürünler, Japon ürünler daha çok tercih ediyor diye bir makale okumuştum. Ya bizim de araştırdığımız kadarıyla Apple, iPhone cihazlar Japonya'da şu an çok fazla satılıyor. Çok fazla insan iPhone ürünleri kullanıyor. Samsung'u tercih etmiyorlar. Hatta Japon Japonya'da Samsung markası geçmiyor bile Samsung ismi Galaxy olarak geçiyor Japonya'da Bilmem hiç dikkatini çektim evet. bu konu Japonca tarafı söylersen Galaxy olacak. Samsung Galaxy yani Her Japonya'da şey, da, <gülüyor> Japonya'da Samsung diye bir şey yok. Göremez bizi. Samsung var. İnsanlar biliyor Samsung ne olduğunu, Koreli Mac'a olduğunu. Şahsen Samsung tacih ederdim. Yani Japon arkadaşımların arasında da ben Samsung kullanmak istemiyorum diyenler hiç duymadım ama yani Apple, iPhone tacih edenler daha çok var diye. Daha, daha bir... fazla. Aynen. Aslında ama konuşuyor. onun dışında da Sony da telefon yaptığı için onları tacih edebilir. Tokyo'ya gittik mesela. Sokağa çıktık abi. Herhangi bir yerde hmm. Samsung tabelede ya da Samsung'un bir şeyini mi görürüz genel anlamda yoksa hep Galaxy olarak mı? Ya da Yaraşi dedi galiba. Yaraşi dedi. Galaxi. O şekilde mi tabelalar görürüz? Nasıl bir şey görürüz? Türkiye'de ya da başka ülkede gördüğüm gibi o kadar Samsung görmemiştim. ya Sadece bir telefon, birkaç şirket var Japonya'da onların birisi kullanıyormuş Samsung. Marka adı olarak başkalar saklıyor olmuş nadansa ama o Japonların kararı değil, Samsung'un kararı. Samsung, Japonya'da daha çok ürün satmak için bizim Samsung isim saklayalım diye karar almış. O zaman sana çok alakası bir soru soracağım. Sen hangi telefonu kullanıyorsun? Hangi on şimdi Samsung kullanıyormuş? <gülüyor> Güzel oldu. Samsung. Samsung Galaxy kullanıyorum ama Türkiye'de aldım ya. Bundan onca da Nokia ha Japon telefon var göstereyim mi? Eskiden kullanıyordum. Olur olur, olur. çok seyrediriz. Olur vallahi olur görelim. Efsane abi. bir şey geldi. 15 sene, onca armıştım. 15 sene onca almıştım 15 sene Toshiba'ymış Toshiba Şeyi merak ediyor musun Yoshi bu Samsung'la iPhone arasındaki meseleyi ya da Samsung'un Japonya'da neden sevilmediğini merak ediyorsan ufaktan özetleyebiliriz sana istersen Hiç bilmiyorum ben ya Değil, Şimdi şöyle düşün biz iki kişiyiz Ben bir iPhone telefon kullanıyorum Ozan da Samsung bir cihaz kullanıyor Bir Emojiler var ya birbirimize gönderdiğimiz Ozan bana Japonya bayrağı olan bir emoji attığı zaman Bende Samsung bir telefon var ya Bende o Japonya bayrağı olarak çıkmıyor Güney Kore bayrağı olarak çıkıyor ve Japonlar bunu o, ır... evet Japonlar bunu ırkçılık olarak algılıyorlar ki haklı olarak. Oradan sonra aslında olay patlıyor ve Samsung marka adını Japonya'da da galaksi olarak değiştirmek durumunda kalıyor. Aslında olayın özeti bu. Bilmiyorum ya. Belki ben Japonya'da yaşamadığım için bilmiyorum. Neden Japon bayrak, Koreli bayrak olsun ki? Bir de Çin'de bazen Japonya siyasi problem çıktığı zaman insanlar Japon ürünler almayalım diye boykot falan yapıyorlar. Dönem dönem böyle bir şey oluyor da genel olarak ilişkimiz hep devam ediyor. Tamam, yani Teşekkür çok ederiz. teşekkür ederiz videomuza katıldığın için. Sana da YouTube hayatında başarılar, severek takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Anne iyi Hadi görüşürüz. Dayanara. Sayonara. Sayonara. Evet arkadaşlar, tabii şimdi Japonya'ya bağlandık. Bazı Japon arkadaşlarımızla da görüştük. Ama tabii ki Çabi olmazsa olmaz, ve de Çabi'ye bağlanalım dedik. Çabi, senin Japonya'yla alakan ne abi? Direkt onu sana. <gülüyor> zaten en meşhur laf değil midir? Çinli, Japon, Koreli hani fark etmiyor. Hep siz Japon evet. değil zaten? Maalesef. Yani evet. öyle öyle bakılıyor ama aslında öyle değil. Değil mi? <gülüyor> ya, bir de bir artık uzak doğu temsil de böyle farik olsa, olsa gibi hissettiğim için... ...artık Çin'de de, <gülüyor> Tayvan... Hani Viyetlama kadar abi bütün gündemi kapsayıcı konuşabilirim o yüzden benim için çok zevkli olacak abi. Sınır Viyetnam'da mı bitiyor abi oradan sonrası yok. Sormayalım ona göre. <gülüyor> yani Vietnam'dan sonra zor olabiliyor bizim kültürümüzü aşayabiliyor. Tamamdır abi şimdi konumuzu az çok zaten sana özetlemiştik biliyorsun Japonya'da sizin Samsung telefonlara yarakşi diyorlar. Nasıl derler böyle bir şey abi? <gülüyor> Bu uluslararası ilişkileri zedeleyen bir şey midir? <gülüyor> Ya ben ilk duyduğumda gerçekten kalbim kırılmadı değil. <gülüyor> <gülüyor> yani vallahi kırılıyorsun sonuçta benim gurul duydum, olur duydum kullanarak <gülüyor> yerli milli malım olarak düşündüğüm şeye <gülüyor> demeleri ve. <benim gülüyor> Ama o Japonca okunuşu Korece'de hiç öyle bir şey yok. Biz Kelloksi diyoruz. Sony dışında çok fazla Japon malı Kore'de kullanılmıyor. Araba mesela kolay kolay bulamazsınız. Toyota falan yok mu yani Kore'de? Ya var ama Hı -hı. çok bulamazsınız. O zaman gün sonunda şunu söyleyebilir miyiz yani? iki aslında birbirine çok yakın olması gereken ülke bir nevi böyle bir soğuk görünmeyen bir ambargo var iki ülkenin arasında. Ya bu biraz daha tabii ki tarihsel muhabbeti çünkü biz 50 seneden fazla Japonya eşgalinde kaldık ve o o zamanlar bizim dilimiz ve kültürümüzü yok etmeye çalışan bir nevi hani bunu tarihte araştırdığında bulabilirsiniz. Almanya Nazi gibi bir durumdu. Bireysel olarak insanlar sorduğunda Japonya'yı seviyoruz ama sosyoloji yapısından bir tabii itilme var. Samsung meselesine gelelim. Japonya'da biliyorsun ki Samsung ismini kullanmıyor firma. Galaxy'yi kullanıyor. Şunu soracağım. Bu olaydan haberin var mı? Yani şöyle bir şey. Benim bildiğim kadarıyla Galaxy S4 çıkana kadar sanırım Samsung markasını hep kullanmışlar. Ama satış konusunda Sonrasında hiç iyi olmamışlar. Japonya'da satış azaldığı için marka değişikliğine girelim demişler ve Samsung zaten hani bir nevi Korece bir şey olduğu için bu belki Japonların hoşuna gitmeyen bir kelime olabilir ya da işte akılda kalmayabilir diye daha hani global bir isim kullanalım diye Galaxy'ye geçmişler. Bizim araştırmalarımızda da şöyle çıkıyor. Touches arayüzünün oluyor. 6. versiyonu çıktığı zaman... Ve mesela ben Ozan'a Japonya bayrağını atıyorum emoji olarak. Ozan'da bu Kore bayrağı olarak gözüküyor. Japonlar da bunu ırkçılık olarak algılıyorlar. Ve hani markanın şeyi zedelenmeye başlıyor. Ben açıkçası böyle bir şey araştırdığımda bulamamıştım böyle bir hikayeyi. Yani en azından Korece'de böyle bir hikaye yoktu. Abi özür dileriz yemin ediyorum Korelilerin... <gülüyor> <gülüyor> Vay <gülüyor> <gülüyor> Helal. Anasın. <adam. Helal> Bak <gülüyor> bunu bir ırkçılık olarak nitelendirecek Meizdo'nun da tabii şey, çünkü ya yani bunu da mesela böyle bir hikayede anlatayım size. <gülüyor> Animasyonlar Pokemon ya da işte ne bileyim bizim Japonya'dan gelen çok fazla animasyon çizgi filmlerimiz vardı. <gülüyor> Güney Kore'ye gelen. Herhangi bir çizgi filmin bir hikayesinin içinde Japonya ve Tokyo gibi ya da Japon bayrağı gibi bir şey geçtiğinde abi kurguda onun Kore bayrağı ve Seul gibi yaparak o episodu yerlileştirmek Biz öyle izliyorduk. Büyük ihtimalle mesela Tokyo Kulesi'nin yerine örnek veriyorum başka bir şey. Globalleştiren bir şey. Çünkü Japon rengi diye bir şey var bizim Kore'de asla kabul edilmeyeceği bir şey. Bir tane bayrak var ya onların askeri bayrağı. Yok, arada, evet. Güneş. Evet, evet, evet. Şey, o mesela. Mesela bizim nazi sembolü gibi bir şey kabul edilir ama hmm. bu globalde çok bilinmez. Ya insanlar birazcık şeyden, Fule o kadar belki de onlar için ikonik olmayabilir de bayrak birazcık hani hmm. engellendiği için mesele yapmışlar bunu ki yani haksız sayılmazlar. coğrafi emojileri var biliyorsundur böyle sınırların Aha. gözüktüğü, o da yok mesela. Bu kadar olay olduğunu bilmiyordum ben. Hayır bizde de mesela bu haber olmuyor. Ondan sonra işte Samsung'da satışları düştüğü için Japonya'da full ismini artık Galaxy olarak kullanıyor. Kore'de mesela mantığı var açıkçası yerli, mallar, Geçen daha iki sene önce No Japan diye bir şey başladı bizde, bir kampanya başlamıştı. İşte PlayStation falan i̇şte, nasıl Kore'de? İşte onu diyecektim hatta No Japan şeyde PlayStation 5'in satışı hani rekor kırdı. PlayStation 5 sanki Japon malı değilmiş gibi. Aynen. Ama bir de aynı zamanda da Japonların bireysel olarak akıllı cihaz kullanma oranı da çok düşük. Hı hı. Bizim düşündüğümüz gibi teknoloji manyak değiller aslında. Hı hı onlar. 2010'ların başında Japon bir arkadaşım vardı. SMS'leşmiyordu onlar. Neyileşiyordu. Kore teknolojisini, Japon teknolojisi samimi bir şekilde bunu öğrenmek istiyoruz. Abi ben 90 <gülüyor> sonuna kadar her türlü Japon teknolojisinin öne çıktı. ama 2000'lerden sonra nano, işte çip muhabbet falan filan. hani Kore'nin daha önde olduğunu düşünüyorum. Kore'nin teknolojisinin buraya kadar gelebilmesinin sebebi de aslında Japonya ile olan rakip duygusu diyebilirim. Ben öyle bakıyorum uzaktan ol. Bu YouTube yapmadan önceye kadar da millet kulaklık bozulunca bana getiriyordu anasını. <gülüyor> Bundaydım yani. Yok laptopu ne alsam falan. Gösterdikleri de hepsi Tayvan malı anasını Bunday'ın en iyi arabası hangisi? Eğletim yok <gülüyor> Geliyor Sokakta yan yana yürürseksenle birinin bilgisayarı bozulsa muhtemelen bana değil sana sonra. Abi sana o tipin sonra. var şimdi, yalan söyleyemeyeceğim yani. <gülüyor> o zaman bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz, var mı arkadaşlar? Ben teşekkür ederim abi. seni çok öpüyoruz, çok Fakit teşekkür ederiz. için çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim, çok sağ ol abi. Bir yere daha bağlandık. Evet. Ama bu sefer uzaklara bağlandık, el yani... Enişteyle yani... birlikteyiz. Dobloya sattın mı, Merhaba. ne yaptın? <gülüyor> Merhaba masata hoş geldin videomuza. Merhaba, hoş <gülüyor> Yine bilenleriniz vardır arkadaşlar, ilgili arkadaşlar da gidip YouTube kanalına... Tabii ki de bir ziyaret etsinler, bizden de bir selam göndersinler diyelim. Konumuz şu, Samsung'un Japonya'da bir marka olarak olamaması, Galaxy ismini kullanarak orada satış yapması <gülüyor> ve insanların evet. Samsung'a karşı bir mesafeli durmasını biz internetten araştırdık, bulduk. Konuyla alakalı senin günlük hayatında neler var, neler görüyorsun? Sokağa çıktığında Samsung'u görebiliyor musun yoksa gerçekten Galaxy Anladım. mi var her yerde? Bunları biraz bize anlatır mısın? Anladım, tamam. Ya benim gördüğüm kadarıyla evet, Samsung ismini görmekten daha direkt net Galaxy ismi daha... Daha çok görüyoruz çünkü. Samsung mesela atıyorum, Samsung Store. Öyle tarzı şeyleri de çok kuramaz. Ancak belki Tokyo'nun mesela Harajuk'ta merkezi var Samsung Galaxy'nin. Peki Galaxy nasıl okunuyor Japonca'da? Biz daha önce de bir duyduk ama böyle bir anlayamadık. Biraz sanırım Türkçe'de farklı anlamlara geliyor gibi oldu. Valla yani Galaxy diye, Japonca aksanla Galaxy diye söylüyoruz Galaxi. biz. Galaxy. Galaxy'e dönüyor. Galaxi. Evet. Peki senin evinde herhangi bir Samsung cihaz var mı? Yok maalesef. Yani ben Türkiye'deyken kullanıyordum Galaxy. Bak, ama işte Japonya'ya geçtik x sonra ilk başta Huawei'ye geçtim. Ondan sonra şimdi ise Apple yani iPhone kullanıyorum. Orada böyle evet. Korelilerle falan aranızda bir sıkıntı var mı? Yani görünmeyen bir soğuk savaş gibi bir şey mi var aranızda? Politika kısımında yani çok iyi arkadaş yiyemez. Ben de öyle düşünüyorum. ırkıyla insan ayrıtma hiç yani yanlış bir şey. Yok diyemiyorum. Sevmeyenleri de var maalesef. Hı hı. Bundan bahsedeceğim ben sana bu Samsung'un Japonya'da az tutmasının bir sebebi varmış aslında. Bir fikrin yok diye biliyorum. İstersen çok kısa bir şey şekilde anlatabilirim sana Ayda, onu bilmiyordum gerçekten. Evet. Hiç öyle bir şimdi şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen de biraz gıcık oldun galiba. Samsung'un bu yükselmesi, yani birileri de Japonya'nın mesela Sony'den mi ya da bu işte telefon markasından iyi mühendisleri Kore'ye geçtiği için yani onlar bu Samsung'un gelişti diye bir şey duydum ben. Vallahi güzel bilgiler aldık senden ya. Evet. Teşekkür ederiz. Reci'den bir soru geldi. Apple'ın bu Zen tarzını Zen tasarım anlayışını kullanması sizi etkiliyor mu? iPhone'da gerek böyle gereksiz bir şey yok diye düşünüyorum. Yani şekil olsun, kullanılış olsun çünkü makinede öyle olmalı. Yani hayatı da öyle olmalı. Gereksiz bir şey, kenara çekmek. Yani bu güzel bir şey. Sana çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok sağ ol. men yani, sağlık. Evet, evet. YouTube kanalında da sana evet. çok başarılar diliyoruz. Evet, Kobayashi ailesi benim YouTube kanalını ismi. Lütfen evet. Bizden de bir selam evet, gönderirseniz teşekkür. çok seviniriz. Görüşmek üzere, yengeye selamlar. <gülüyor> Aleyküm selam, teşekkür ederim. Hadi Japonya'dan Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Hoş Hoşça İyi bak kendine. Gerekli bilgileri aldık ama bu tarafa doğru geçerken aslında orada bizim böyle ülkelerin pazar paylarından bahsederken bir de dünyanın da pazar payından bahsetmemiz lazım hı hı. diye düşünüyorum. Dünyaya baktığımızda çok şaşırtıcı rakamlar yok aslında bakarsınız. %28'lik bir Samsung payı varken %27'lik de bir Apple payı bizleri karşılıyor dünya genelinde. Kalanı da %45'lik yaklaştığın Çin'in telefon üretilme zaten çok fazla şaşırtan bir sonuç değil. Hani Samsung da Apple dünya üzerinde kafa kafaya oynuyor gibi. O zaman şuna artık girelim. Hani kendi araştırmalarımızdan yol çıktığımız sonuçları aktaralım. Şirketlerin emojilerini tasarlarken yani sonuçta Samsung'un gülücüğü ayrı, iPhone'un gülücüğü ayrı ama ben 2. D'ye basınca ozana giden gülücük standart bir gülücük aslında. Ama burada Unicode Konsorsiyum diye bir mesele var, bir şirket var arkadaşlar. Bu emojiler o şirket tarafından onaylanmadan yayınlanamıyor maalesef ki. Maalesef değil aslında, onaylanması gerekiyor. Ya bu aslında şöyle, bu Unicode konsorsiyum olmasaydı önceden Hı. bizim yaşadığımız bir problem vardı biliyorsun. Ben sana mesela muz atıyordum, Hı. sana elma diye geliyordu. Evet, evet. Ya bunu ortadan kaldırmak için kur olmuş bağımsız bir burası şirket. Bir tamam örnekleri dedim. devam edecek olursak mesela ben sana telefonumdan Japon bir bebek emojisi atıyorum. Evet. Kore bebeği emojisi çıkıyor. Ondan sonra mesela Japonya'nın haritasal bir şey var ya böyle emoji var ya evet. onu attığım zaman boşluk siyah falan çıkıyor böyle yani tamamen Japonya'yı sanki yokmuş hükmünde sayıyor adamlar. Zaten bunla, bu noktadan sonra Japon <gülüyor> halkı buraya bir isyanı basıyor. İşte bu dediğimiz yeniden markalaşma meselesi yüzünden de Samsung ismini çekiyor Japonya'dan ve artık bütün ürünlerini Galaxy olarak sunmaya başlıyor. Yani siz bir Samsung telefon alıyorsunuz. Mesela s bir Ultra'yı aldın, kutusunun arkasında Samsung yazmıyor, Galaxy yazıyor. Ya da Japonya'daki resmi sitesinin isminde bile Samsung ibaresi geçmiyor arkadaşlar. Olayın özeti aslında bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanında da mesela Tokyo 2020 olimpiyatları için Haruhiki'de açtıkları dükkanda mesela bir tane bile Samsung yazısı yok. Bunu söyleyebiliriz, bir örnek verecek olursak. Büyük bir orada store açmışlar gerçekten, Hı -hı. özellikle olimpiyatları için. Çünkü Samsung böyle şeyleri çok seviyor, çok seven bir firma. Ya yani şunu da söyleyelim, belki de hani yeni nesil bundan çok büyük haberdar değildir Japonya. Da. İnsanlar birbirinin elinde iPhone görmekten dolayı iPhone'un pazar payı artık orada inanılmaz büyümüş durumda. Yani artık alışkanlık haline gelmiş. Bu Samsung evet. kullanmama meselesi Japonya halkında. Yine araştırmalarımız bizi o noktaya çıkardı. Ama bak şöyle bir şey var. Göşeyi gördün. Hı -hı. Adam oradan çıkınca direkt Samsung'a koştun. Direkt Gördüm olabilir. Var. Demek ki bir Samsung asetliği de var evet. yani orada. Belki de Öyle ihtimal de var gibime geldi benim. Gibi. E o zaman artık yavaş yavaş kapatalım bu videoyu. Kapatalım. Daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı, iki yanımızda bulunan diğer içeriklerimizi izlemeyi ve ortada bulunan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de ne yapsınlar? Bir de çana basın arkadaşlar. Evet. Çan bir tık önemli diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşça kalın. Görüşürüz.